Canını kurtarmaya çalışan can Kurtaramayacak, kaybedecektir Canını kurtarmaya çalışan canı Kurtaramayacak, kaybedecektir Canını İsa'ya feda eden can Ebedi hayatı kazanacaktır Canını İsa'ya feda eden can bedi hayatı kazal Olursun bütün dünyayı kazanan, malmük parpu dünyaya inanan. Olursun bütün dünyayı kazanan, malmük parpu dünyaya inanan. Bunlardan vazgeçip şaha güvene, ebedi hayatı kazanacaktır. Bunlarda vazgeçip şaha güvenen ebedi hayatı kazanacaktır. Kervanım malı mülke güvenmeyen Bu fani dünya için yaşamayan Kervanım malı mülke güvenmeyen Bu fani dünya için yaşamayan İsa'ya hayatını teslim eden Ebedi hayatı kazanacaktır İsa'ya hayatını teslim eden to cause